Eşek arıları için tuzak hazırladık. İçinde sirke ve fanta var. Bir parça da et. Bakalım rağbet edecekler mi? Önceki senelerde baya bir rağbet vardı. Bu üçlüye. Bu yılda bakacağız. E, Rabet olacak mı? Sirke, fanta e, ve bir parça da et attık içine. Şöyle arılarımızın elektrikli çitin kenarlarına astık. Birkaç gün sonra tekrar bakacağım. Evet, bugün dün biz ağrılarımızı straf, yaptığımız strafor kovanları aktardık. Videosunda da paylaşmıştık. Yalnız bugün firmadan aradılar stafor firmasından. Ee, şunu söylediler Murat Bey e, straforlar 90 site değil 30 dansite ee, bir anlaşmazlık oldu yanılmıyorsam aramızda artık onlar mı yanlış söyledi ben mi anlamak istediğim gibi anladım bilmiyorum ama şu an için aralarımız gayet huzurlu görünüyorlar birazdan e, ilaç vermek için de açacağım ilaç dediğim ee, varorayla mücadelede kullandığımız e, kekik suyu, ısırgan otu yağı, kekik yağı karışımının kartonlara bulayıp çerçevelerin üzerine bırakıyoruz. Ve arılarımız da bu şekilde bit olmuyor. Açtığım zaman straforlara bakacağım kovan. Arılarımız kemirmiş mi, kemiriyor mu? Şu an gayet huzurlu görünüyorlar. Sanki her şey yolunda gibi ama içini açmadan bilemeyiz tabi. Bazı arkadaşlara ben bilgi vermiştim. Straforlar 90 dansitede diye. Arkadaşlar 30 dansitedeymiş. Straforlar. İsterseniz satın almadan önce bekleyin. Bizim çekeceğimiz videoların sonucunu bir görün. Şu anda hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama birazdan dediğim gibi için açacağım, bakacağım. Arılarımız kemiriyor mu? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Çünkü baya bir emek ve hadi maddiyatı boş verin baya bir emek harcadık. Bunun için yanılmıyorsam burada arılarımız bir eşek arısı yakalamışlar. Onu sıkıştırıyorlar. Evet. Birazdan hep beraber göreceğiz. <gülüyor> bu şekilde zarar vermemiş arlarımız straforu daha bir gün oldu evet, straforumuz gayet güzel bir şekilde duruyor yalnız biz bu arımızı sıkıştırmamız gerekiyor Boş çerçevelerini alıp biraz boş çünkü bal vardı boş çıtalarda onları alması için bırakmıştım. Şu anda en ufak bir bozulma yok straforlarda. İnşallah da olmayacak. Bir başka kovana daha bakacağım. Arkadaşlar bu da diğer kovanımız. Şuradan bir çerçeve çektim. Şu an hiçbir sıkıntı yok straforda. Farlarımızı görebilirsiniz. Umarım görünüyordur. Gayet huzurlu, rahat. İnşallah verim alırız. Gördüğünüz gibi aralarımız çok rahat görünüyor. Çerçeveler dolu. Bakın strafor da burada. Hiçbir şekilde kemirme, herhangi bir şey yok. gene kenarlarında ne Çıtaların arasında şey etti. Şimdi biz bu aramıza bit ilacı olarak dediğim gibi kekik suyu, kekik yağı, nane yağı bunların hepsini ve su bir araya karıştırıp şu şekilde kartonda ıslayıp böyle çerçevelerin üzerine bırakıyoruz. Kuruduğu zaman yani o koku dağıldığı zaman da geri alıyoruz. ile mücadelemiz bu şekilde.